Herkese merhabalar. Bu eğitim videomuzda bilgisayarımıza Substrate platformunun kurulumunu anlatacağım. Substrate platformu Polkadot gibi ünlü blok zincir uygulamalarının altyapı olarak kullandığı bir framework, bir çalışma ortamı ve RAST programlama diliyle yazılmış bir içerik framework. Bunun detayını zaten kurulumdan sonra beraber inceleyeceğiz. Şimdi ben projeyi çalıştırırken öncelikle şunu sizlere öneriyorum kesinlikle yani kesinlikle zorunluk şey yapmayım ama bunu bir Linux tabanlı bir işletim sisteminde veya MacBook gibi bir bilgisayarda çalıştırmanızı öneriyorum. Çünkü içeriğin çoğu aşaması terminal eksenine gidiyor. Ha bu proje Windows'ta çalışmaz mı? Çalışır fakat mimari tasarlayanlar öncelikli olarak Linux işletim sisteminden gittiği için Windows güncellemeler de belki biraz vakit alabilir, daha geç erişilebilir. Ondan dolayı kullanabiliyorsanız doğrudan bir Ubuntu gibi bir Linux işletim sistemi veya Macbook'ta çalıştırmanızı öneriyorum. Şimdi e, Substrate'in kurulumu için bakın Substrate.dev ve tutorial linkini tıkladığımda burada çeşitli içerikleri detaylı anlatan 11 tane tutorial içeriği var. Ve bunların ilki, ilk tutorial Substrate Framework'ünün bilgisayar kurulumunu anlatıyor. Şimdi biz ilk bu kurulum aşamasını anlatacağız. Şimdi ben bilgisayarımda Şöyle içeriği ben şey yaptığım için bölüm 5'te bir klasörün içerisinde PwD yani ben şu an neredeyim. Bunun içerisinde, subset projelerin içerisinde bölüm 5'in içerisinde bu e, subset chain'inin kurulumunu anlatacağım. Ne yapıyoruz? Bakın burada hatta içerikleri veriyor. Diyor ki herhangi bir ön şart gerekiyor mu? Bazıdan ön şart var ki mesela şunda diyor ki bunu çalıştırmanız için birinci tutorial'ı yapın gibi ön bilgi veriyor. Mesela bunun kurulumu çok kolay. Yaklaşık bir saatte bu iş tamamlanıyor gibi. Ve substrate'in burada versiyon bilgisi var. Mesela 2.0.0. Fakat içeriye girdiğimizde göreceğiz ki 2.0.1 çıkmış. Bu güncellemelerde subset tarafından aslında ayarlanması lazım. Bunlardan hangi versiyonun nerede olduğunu falan göreceğiz. Şimdi ben burada try tıklıyorum arkadaşlar. Açılmasını bekliyorum. Bakın burada geldi. Şimdi evet burada genel bir bilgi veriyor. Yaklaşık bir saat içerisinde temel olarak subset'in mimarisi nedir? Ve we will be compiling kod, code kom ile biz bunu compile edeceğiz. Fakat RAS hakkında temel bir bilgi ihtiyacımız yok. Beklenti olarak sadece temel bilgisayar bilgisi birazcık istiyor. Ayrıca yine terminalde çalıştığımızdan dolayı birazcık LS işte listele komutudur. İşte pW Kopyala mov, mv komutu taşımaya yarar. İşte cp kopyalamaya yarar. İşte rm xr klasör silme için gereklidir. rm dosya silmesi için gereklidir. Bazı temel komutları bilirsek daha iyi ilerleriz. Fakat burada zaten copy paste yöntemiyle de bildiğimizden dolayı aslında onları da zamanla öğrenebilirsiniz. Ondan yana da sıkıntı yok. Şimdi burada şöyle geliyoruz. Bakın burada biz neler yapacağız? Diyor ki setup your computer be able to develop, subsetin geliştirmesi için gerekli kurulumları bilgisayarımızla tamamlayacağız ve bir node template kuracağız. Subset tabanlı bir blok zinciri uygulaması için arka plandaki nodu gerçekleştireceğiz ve frontend develop'u gerçekleştireceğiz. Yani burada özet olarak şunu diyor arkadaşlar. Bilgisayarımıza Substitute'i kuracağız. Arka planda blok zincir mimarisinin çalışması için bir node template kuracağız. Bu arka planda şunu çalıştırır çalıştırmaz blok zincir üretmeye başlıyor ve çalışma başlıyor. Bir de kullanıcı dostu bir arayüzü tasarım içinde frontend template'imiz var. Yani iki tane biz kurulum gerçekleştiriyoruz. Biri node template backend'de çalışan arka planda çalışan kısım. Biri de kullanıcı arayüzü dostu için Front and template. Şimdi bunları gelin beraber yapalım. Evet. Burada hemen ilerliyoruz. Set up your computer diyor, tıklıyoruz burada. Ve geliyoruz. Bakın burada e, dökümantasyona göre Rust'ın kurulmasını istiyor arkadaşlar. Şöyle Rust'ın kurulumu içinde. Şimdi burada bir dursun. Şunu şöyle bir sona doğru kaydırayım. Hatta şöyle bir büyüteyim. Pardon. Şu linkler birazcık çok kusura bakmayın. Hatta bunu çıkaralım. Aynen. Şu gitsin. Biz burada şey yapacağız. Ve burada Rust diye yazıyorum arkadaşlar rastlang.org buraya geliyoruz bakın rastın kurulumu için şöyle bu rast programlama dili bildiğimiz c java gibi bir dil fakat buna çok özgü özellikleri var bellek yönetimi çok profesyonel yani belleğin kontrolünde inanılmaz yetkiler veriyor e, mozilla tarafından geliştirilmiş bir e, programlama dili tamamen kullanıcı kaynaklı hataları minimize etmek için her türlü önlemi alan bir programlama dilidir bu e, çünkü Mozilla'nın üretim, geliştirme aşamasında birçok bug çıktığı için bunları tecrübe ederek yaşadıklarından dolayı bunların hiçbiri daha sonraki kısım üreticilerde karşılığına çıkmasın diye burada birçok güvenliği kendi içinde çözerek yani olabildiğince birçok ihtimali kendi içinde değerlendirerek siz düşünmeden, sizin adına düşünerek uyarıyor. Ve burada detaylar var. command erişim, weble alakalı VASM diye bir, yine bir modülü var. Network ve birçok embedded hatta mikrochip programasında da kullanılan bir şey. Şu an konumuz RUST olmadığı için çok detaya girmiyorum. Hemen buradan geliyoruz. Get started'ı tıklıyoruz arkadaşlar. Bakın burada RUST'ı e, Windows, Linux ve Mac'te kurabileceğimizi e, bir kere bunu söylüyor. Ve burada kurulum için bakın şurada curl proto şunu yazarak RUST tab'ı kurmayı ve burada update komutuyla da update etmeyi bakın ilk your project with Kargo build ile proje yapmayı, kargo run ile projeyi çalıştırmayı, kargo test ile test işlemlerini, dökümantasyon için doc ve kargo publish ile de projeyi bir e, creates.io'da yayınlamayı, yani bir kendinize özgü bir e, kütüphane yayınlamayı, bakın çok basit komutlarla e, burada size oldukça e, yardımcı oluyor. Bu arada RAS programıma dilinim, e, Visual Studio Code, e, Sublime, e, Atom, e, IntelliCID ki ben bunu kullanacağım ve birçok vim editörü Eclipse gibi birçok platformda da kullanabileceğinizi söylüyor zaten piyasada en fazla işte Atom, IntelliJ, Sublime, VS Code bunlar da daha çok kullanıyor ama vim de yani şu an yetenek olarak bunların hepsinin kurulabildiğini şey yapıyor şimdi ben burada şöyle küçültelim şimdi ben komut satırından şunu çalıştırmanız kafi. şunu çalıştırmanız kafi. bir de ben notlarımdan bir, birkaç şey paylaşmak istiyorum şimdi bu rastabı şey yapınca arkadaşlar şunu bir e, önce kurma önlemiş. Şunu göstereyim. Şimdi Rust'ı şu, şu şekilde da şunu da göstereyim. E, kur, curl bakın. Burada şöyle kurulum bir yöntemi de var. Onu da söyleyeyim size. E, res Şu şekilde yapınca bu bir de e, terminalin hangi dizinde olursanız olsun otomatik olarak. Bakın mesela burada Rust yazıyorum. Bakın tap gelmiyor. Otomatik olarak arka planda çalıştırma ortamı için hazırlıklar için bir ayar yapıyor. Olur ya bu kod patlarsa bunu gitaptan aldım. Curl şu şekilde kurup sonra tire tire tire, tire no modify pet pad, yani pette bunu işlemi yapma diye çalıştırdık mı rast kuruluyor. Tamam. Şu an arka planda ben şunu çalıştırdım. Peki burada niye rast gelmedi? Source diyoruz arkadaşlar. Ve şurada ben gidip şöyle ünlem ana dizinden nokta Kargo. Bakın burada geldi. Kargo eneve diyerek ben şu komutla indirdim Rust'ın artık etkin olarak kullanmasına izin veriyorum. Bakın Rust artık gördüğünüz gibi Rust'daki biraz önceki Rustog gibi birçok tap gibi birçok komutları artık buradan çağırabilecek hale geliyorum. Hatta burada biraz önce şu an gördüğünüz kargo komutlarının da artık etkin olarak çalıştığını gördük. Şu an biz neyi konuştuk şu ana kadar? Şu komutlarla biz Rust'ı kurduk. Rust'ın sayfasındaki e, işlemde de şey yaparsınız. Mesela ben bunu buradan çalıştırmamıştım. Bununla da kurabilirdim. Bakın burada macOS ve diğer e, OS tabanlı Linux gibi şeyler de var. Bunun Windows için de kurulum için bir exe dosyası var. Onu da çalıştırdığınızda arkadaşlar Windows'ta da yine terminalden bunlara erişebiliyorsunuz. Şu an Rust'ı kurduk. Şu ana kadar konuştuğumuz kısım e, Sabla şey için, e, substrate için Rust'ın kurulumu. Tamam. Şimdi Rust'ı kurduk. Bakın burada artık GitHub'da ne demiştik? İki tane şeyimiz vardı. Bir backend node kurulumu vardı ki blok zincirin çalıştığı kısım. Bir de frontend kısım vardı. O da bizim kullanıcı arayüzü tasarımı için. Şimdi şu notumu kapatayım. Çok kafa dağılmasın. Hemen şurada gelelim Dökümantasyonda. Bir taraftan şuradan bakacağız. Bir taraftan da şuradan devam edeceğiz. Şimdi bakın burada şu an rust çalışabilecek halde. Rust'ımız hazır. Evet. ilk önce subset'te bakın şuradan geliyor. Bakın node template'i indirmemiz için Kod var burada. Burada hemen ben bunu alıyorum. Fakat burada bakın. Kurulum kısmında hatırlayın ilk kısımda şurada bir daha geri gideyim. Bakın burada 2.0.0 diyor. Fakat burada güncelleme var. 2.0.1 gelmiş. Şimdi 2.0.1.0.1 Nereden geliyor? Bakın burada versiyon bilgisi var. Biz dilersek burada versiyonu da yazabiliriz. Şimdi ben bunu kopyalıyorum. Geliyorum buraya. Kurulum yapacağım yer. Yani bu subsidi kuracağım yer şu an bölüm 5'in içi bunun içinde yapacağım. Biz siz bunu isterseniz ana dizinde de yapabilirsiniz. Fakat ben proje bazlı şu an konuları anlattığım için bu belim bölüm, bölüm 5'in içerisine şu an ben bu subset'i kurmak istiyorum. Buraya command v veya ctrv Windows Linux'ta kullanıyorsanız bunu yapıştırdım ve dedim ki bakın versiyon bilgisi bakın burada yazıyor. git clone bv201 201 e, 2.0.0 içinde bazı projelerde devam ediyorsa şuradaki rakamı 2.0.0 alacak şekilde yapıyorsunuz. Fakat şunu söyleyeyim. Bu kurulumu yapınca içerisindeki birçok aşamada 2.0.1'e doğru ilerliyor. Hep onlar 2.0.1 yapıyor. Siz 2.0.1'i içerisinde 2.0.0'lık bir özelliği katmak isterseniz oradaki o versiyon kısmını 2.0.1 diye güncellemeniz lazım. Konuyu dağıtmıyorum. Git kolonuna bunu enterliyorum. Ve şu an GitHub'dan bu subset developerın inmesini istiyorum. Şu an bu bitti. Ve LS komutuyla Bakın burada subset node template'in burada geldiğini gördüm. Şimdi arkadaşlar şu make init ve make build bunlar için daha önce yukarıda yazdığım şu source kargo env'yi yapıp yani rust'ı etkin etmemiz gerekiyor. Ki biz bunu zaten yapmıştık şu an rust etkin. Ondan dolayı bu kitap indirdikten sonra cd ile bakın burada ne yazık ki onun içerisine girip yani direkt hemen burada make yapmıyoruz. Direkt bunun içerisine gidiyoruz. Yani subset nodun içerisine gitmemiz gerekiyor. Gidiyoruz ve bunun içerisinde make build diyoruz arkadaşlar. Şu an gerekli kurulum işlemleri web assembly de kurmak gerekiyor. Çünkü web tabanlı bir server yapacağız. Bunun backendi için şu an yapıyoruz. Ve compile işlemi şu an tamamlanıyor, devam ediyor. Daha sonra make build yapacağız ve burada arka plandaki tüm node için gerekli aşamaların kurulumunu gerçekleştirmiş olacağız şu an bunu bekliyoruz Rust diliyle yazılmış bir framework substrate. Polkadot gibi blok zincir paralarının, para birimlerinin altyapı olarak kullandığı bir framework birçok farklı proje için de destek projeleri var şu an subsehte e odaklanıyoruz kurulum tamamlansın ve bunu canlı olarak hem blok zincirin üretimini hem de arayüzün görünümünü beraber göreceğiz. Bu proje tamamlandığında arkadaşlar. Şu an backend'i şu an tamamlayacağız. Bura bittikten sonra da front-end'e bakacağız. oldukça detaylı bir proje olduğu için birçok güvenlik önlemi de kendi içinde aldığı için hakikaten e, framework'un içeriği bayağı zengin. Güvenlik noktasında ve e, arayüz tasarımında birçok detayı şifreleme yönteminde hazır olarak bunun içerisinde hazırlıyorlar. Siz hiç uğraşmıyorsunuz. E, projeyi de devam ettirirken de bunun üzerinde küçük değişiklikler yaparak gideceğiz. Yoksa e, sıfırdan bizim subset gibi bir şey yazmamız tek başımıza mümkün değil. Bu tür projeleri böyle alıp üzerinde işlemler yaparak devam etmek her zaman iyidir. Fakat tabi seviye seviye ilerleyince belki de siz de bunun gibi eklentiler bunun içerisinde ilave eklentiler katabilirsiniz. Güncellemeler mesela şu an versiyon 2.0'dan 2.0.1'e geldi. Birçok güncelleme aşamasına da destek olabilirsiniz. Projenin tamamı GitHub'da açık kaynak kodlu tamamen erişilebilir durumda ve birçok destekçisi de var bunu da inceleyebilirsiniz onu da söyleyeyim şu an yükleme devam ederken onları da paylaşmak istedim sizinle şu arka plandaki şunu da kapatayım ileriye yönelik tavsiyelerde bulunayım sizlere bakın front end e henüz gelmedik fakat burada da node.js yani javascript kullanılıyor javascript de öğrenmenizi sizlere öneriyorum burada iki gündemimiz olacak bir backend için Rust programlama dili frontend için de javascript'i hatta node.js direk özelinde node.js ile devam etmenizi sizlere öneriyorum bunlara vakit ayırabildikçe bakmanızı öneriyorum sizlere çünkü projeyi yazarken her iki kısımda da e, ilerleyen aşamalarda güncellenmelerimiz olduğunda e, buralarda işlem yapacağız. Ondan dolayı Javascript'e de hakim olmak gerekiyor. Yine Rust programı de hakim olmak gerekiyor. Kurulum terminalden gidiyor. Tamamen GitHub'tan indirilip içerisinde e, yapılandırma işlemiyle bu şekilde devam ediyor yani e, GUI tabanlı Fren tamamen kullanıcı arayüzü dostu gibi bir e, şeyle değil fakat gördüğünüz gibi kodlar hiçbir şey sadece top topu üç tane kodla bu kurulum tamamlanıyor e, kod yazarken de yine e, terminali çok kullanacağız Terminalle işlemimiz çok olacak e, bir de Rust için özellikle e, kod yazarken her iki kısımda hatta buradaki javascript için de ben, IntelliJ ID kullanacağım. Onu da hafif bir göstereyim size isterseniz. Şöyle eee IntelliJ diyorum. Bakın IntelliJ içerisinde çalışırken onu da göstereyim size bu arada. Diğerde şey yaparken compile işlemlerini falan biz burada test edebileceğiz. IntelliJ içerisinde e, Java'dan tutun birçok bakın şöyle plugini tıklıyoruz arkadaşlar. IntelliJ içerisindeyiz şu an. Burada daha önce yazdığım kodlar falan var. Bakın burada bu IntelliJ IDE içerisinde Java, C++ aklınıza ne gelirse Kotlin birçok dili şey yapabiliyorsunuz bakın burada ben Rust yazıyorum şurada ve IntelliJ IDE ile Rust için şöyle tıklayıp burada şurada bir install seçeneği gelecek ve onu tıklayarak Rust'ın IntelliJ içerisinden çalışmasını sağlıyorum yani IntelliJ üzerinden zaten bu Rust Pro modelin boyutu megabaytlar seviyesinde çok küçük bir kısım fakat tamamen üst seviye bir dil değil alt seviye bir dil yani ne demek istiyorum yani detaya iniyorsunuz yani bir C daha ileri seviye gibi değil daha alt seviyeden olabildiğince detayını vererek ilerliyorsunuz bu da aslında hükümetmenin kolaylığını sağlıyor fakat tabi üst seviye dillere göre birazcık zor onu söyleyebilirim zorluğunun sebebi de birçok güvenlik durumu düşünülden dolayı bunları bilmek gerekiyor ki işlemler ilerlesin Yapı olarak da farklı bir mimari de ee, Hakikaten özellikle bellek yönetiminde Yani bellekteki yeri işgalinde pointer yapısı olsun Birçok ileri özellikle ee, Olabilecek çok detayı düşünerek Yapılmış Bu da işin aslında profesyonelliği oluyor ee, Şu an Stock Overflow'da da son iki yıldır en çok sevilen dil diye geçiyor Şu an kullanım yaygınlığı Bir Python kadar değil Bir başka dil kadar değil fakat ee, üst seviye bu tür mimariler özellikle blok zincirden sonra web 3.0 diye bir ifade çıktı artık hayatımızda yani web 1.0 klasik webti web 2.0 akıllı web işte e, kullanıcı dostu arayüzlerin gelmesi reklam modülü ve birçok şeyin akıllı olması web, web 3.0'da da blok zincir mimarili bir web de e, şu an burada da e, ileri dönük olarak bu rast'ın çok söz sahibi olacağını öngörüyorum tabi olur mu olmaz mı fakat hakikaten web 3.0'da rast oldukça yer bulacak onu söyleyebilirim sizlere şimdi bunu birazdan zaten kullanacağız oraya geleceğiz şu an intellice'ye geldik plug içerisinde içerisine rast yazıp rast'ı kurarak burada bu şekilde şey yaptık ve projelerde şurada new project open ile veya ve, ve versiyon kontrol içinde şuradan işlemler yapabiliriz vakit boş geçmesin diye buradan da bahsettim şu an kurulumu videoyu durdurmadan devam ettim. E, herhalde bir iki dakika sonra da burası da tamam olur diye düşünüyorum. Veya duralım sonra devam edelim. Evet e, kurulum tamamlandı arkadaşlar. Şu an hangi komodu çalıştırdık? Biz make build'i çalıştırdık. E, Tabi ilk önce make Init çalıştırmamız lazım arkadaşlar. Herhalde onu atladık mı? Bakayım bir de make make Init. Bir daha çalıştırmamı gerekecek herhalde. Şu sıradan gidecektik. Herhalde biraz önce ben yanlışlıkla direkt make build dedim. Ee, sıkıntı yok. Yani şu an GitHub'la şunu kuruyoruz. Make init'le e, web assembly için gerekli hazırlığın yapılmasını sağlıyoruz. Daha sonra da make build diyeceğiz ve kurulumu tamamlayacağız arkadaşlar. Şu an bunun birazcık daha hızlı gideceğini düşünüyorum. Ee, bunu tamamlayalım. Bu arada, bu arada biz make init demeden make build demiştik. Şu an o arka planda çalışsın. Bakın bu indirdiğimiz projeyi şöyle ben IntelliJ ile de gidelim. IntelliJ ile de. Şu an bu bölüm 5 diye klasörün içerisine şey yapmıştık. Bakın gidelim içeride neler var. Bakın burada open diyorum. Biraz önce indirdiğimiz ve burada subset project'ler ve bölüm 5 diye bakın burada subset node template tıklayarak open diyorum arkadaşlar. Ve şöyle açılmasına bir bekleyelim. Diğer kısım çalışırken aslında tam bitmemiş kısmını göreceğiz. Fakat neler var bir görelim. Şimdi RAS programlama dilinde arkadaşlar şöyle proje gelsin. Bakın şöyle Bakın subset node template var. Ve burada runtime ve palette node böyle alt klasör yapısıyla projelendirilmiş durumda. Şu an subset'in yapılımlı mimarisi bu şekilde. Ve bunu indirince bakın burada yine yardımcı dokümanlar burada bu şekilde bulunuyor. GitHub'ın içerisinde indirince bunlar var. Ki şunlardan birazdan devam edeceğiz zaten. Şöyle söyleyeyim. Hafif bir RAS'tan da bahsedeyim. Herhangi bir klasörün içerisinde bakın. Girdiğimizde Rust programlama dilinde bir kargo diye bir dosyamız oluyor. Bu ne demek arkadaşlar? Bu projenin sahibi. Projenin versiyonu. Şu an projemiz Substrate'in not projesi. Ve bakın detaylı bir homepage lisansı ve bir de özellikle başka programlama dillerinde şöyle söyleyeyim. Örneğin bir HTTP desteği yani web desteği istiyorsak onunla alakalı kütüphaneleri Dependencies istediğimiz kısımda eklememiz gerekiyor. Bakın burada da yine kendi içerisinde Substrate'e özel kütüphaneler burada indirilmiş durumda arkadaşlar. Bu tür ilave eklentiler Dependencies yani bağımlılıklar kargon içerisinde yapılıyor. Tamam şu bu dokunmuyoruz. Bir de Seyrecek klasörünün içerisinde projemiz eğer bir kütüphane oluşturma durumundaysa yani kütüphane bakın mesela bu runtime'da bir kütüphane var la, la, lib, uzantısı da bu arada Ares Rasta burada kütüphane oluşturmak için bu oluyor fakat projede bir de main olması gerekiyor bakın nodun içerisinde bakın main her bir projenin bir ana bir dosyası vardır bakın burada şöyle bir main dosyası var burada, burada command run ile çalışıyor bir de yardımcı kütüphaneler varsa onlar için de lib bakın burada lipler var yani bizim projemiz subset mimari olarak bir not içerisinde yardımcı elemanlar bir de runtime olsun paletler dediğimiz bunları ileride bahsedeceğiz tek tek. Onlar içinde de e, lib e, e, şu şekilde lib.rs olacak şekilde yapılandırılmış durumda. Tamam. Şimdi buraya tekrardan döneceğiz. Bu arada şu kuruluma bir bakalım. E, şöyle gelsin. Şu an iniyor. E, şu an çalıştırdığım komut make init arkadaşlar. E, ilerlememiz o şekilde olacaktı. İlk önce kopya ediyoruz. içerisine girip make init diyoruz. Daha sonra make build diyeceğiz. E, videoyu tekrardır durduruyorum. Birazdan görüşmek üzere. Sonra make build ile çalıştırdım. E, birazcık hızlı gidiyor diye e, bunu da hemen videoyu erkenden aldım. E, make build ile tamamladıktan sonra şu an hızlı gidiyor gibi. Eğer yavaşlarsa gerekirse bir daha durdururuz. E, make build işlemini yapacağız. 3 satırlık işlemle bunu tamamlayacağız hatta isterseniz videoyu durdurayım tekrar görüşürüz arkadaşlar yükleme işlemi tamamlandı yaklaşık bir 8 dakika sürdü 3 şey yaptık arkadaşlar git clone dedik Subset developer'ı aldık daha sonra bunun içerisinde cd komutuyla girip make init ve make build dedik tamam şu an biz neredeyiz bakın şu an biz bu not template'in içerisinden cd nokta nokta deyip yukarı çıkıyoruz ve ls diyoruz Bizim projemizin bulunduğu yerde subset node template'in olduğu haliyle şu an duruyoruz. Neden bunu yaptım? Çünkü frontend e, template'i de kurmamız lazım. Bunun için de şuradan geliyorum. Yine şunda. Bakın burada da yine versiyon bilgisi var. Bakın. Şu kısmı alıyorum arkadaşlar. Yani görsel arayüz kısmı için de şu komodu kopyalıyorum. ediyorum. Geliyorum burada. Command V ile git clone ile de. Bakın öbür node template'in içine değil. Onun bulunduğu klasörün şey içine yapıyorum. Burada ls dediğimde bakın iki tane şey oldu. Hatta ls-l diyerek liste görünümünü şey yapalım şu şekilde bir dakika şöyle bakın iki tane biri substrate şöyle uzatayım biri front frontend template yani görsel arayüz kısmı biri de subset node template. Bakın iki tane işlem yaptık. Tamam. Sonra geliyoruz bakın burada diğerini make ile yapılandırmıştık. Şimdi bu frontend template'in içine gidiyorum. CD burada hemen ne diyor. Bakın şunu aslında şu komutu şurada da aslında bir yere CD komutunu yazsaydı aslında kullanıcı için daha iyi olacaktı. Subset f basıp taba basınca otomatik olarak tamamlıyor. Çünkü şurada alfabetik dizinde F yaptığında başka bir şey yok. Gittik içine. Ve burada yarnın kurulması gerekiyor. Şimdi arkadaşlar ilk kez çalıştırıyorsanız iki tane şeyi kurmak gerekiyor. Onu söyleyeyim. Biri Node.js bir de yarn install. Hemen sayfadan iki dakika uğrayalım. Kurulumlar çok kolay. Ve bakın burada işletim sisteminize göre Mac için ve işte e, burada yine e, Windows için kurulumlar var ve burada çok basit bir şekilde ilgili projeyi atıp bilgisayarınıza e, run deyip çalıştırıyorsunuz. Paket yönetimi bu şekilde. Windows'da da bir exe dosyası geliyor. Bakın exe'si geldi. MSI olarak bunu tıklayıp bunu iptal ediyorum şu an. Ben pause diyeyim. hatta cancel diyeyim arkadaşlar. E, bu şekilde kurulum çok kolay. E, bir Node.js JavaScript için gerekli bir şey. Bunu böyle gördük. Bir de yarn var arkadaşlar ona gidelim. Yan içinde şu şekilde npm install global yani diye bir komutla çalıştırılıyor yine ve burada versiyon kontrolde burada çağırabiliyor tamam şimdi bunu yaptıktan sonra bakın buraya geliyoruz şöyle yar e bakın yar geliyor tamam zaten orada yarın install vardı yine ezberden gitmeyelim şunu alalım yarın installı buraya yazalım Pardon. şöyle burada tamam bu şekilde kurulumu yapıyoruz arkadaşlar ve şu an hem Backend'i tamamladık hem de frontendi tamamladık. Bunu da hızlı ilerliyor. Şöyle tamamlamasını bekliyoruz. Evet, burada da tamamlamasını bekliyoruz arkadaşlar. Evet, kurulum tamamlandı arkadaşlar. Şu an her iki aşamayı da tamamladık. Devam ediyoruz. Şimdi burada e, temel bir bilgilendirme var arkadaşlar. Neler var? Bir e, blok zincirde bir storage vardır. Yani burada verilerin saklı tutulduğu bu veriler kendi özel bilgilerimiz olabilir. E, kendi şeyimiz e, e, e, private ve public olabilir. Yani görünmesi istediğimiz bilgiler olabilir. Görünmesi istemediğimiz bilgiler olabilir. Bizim back planında yani bizim bu şekilde bir çalışmamız olabilir. Bir de peer-to-peer -peer network var. Yani bizim ağda kurduğumuz blok zincirde zincirler arası haberleşme için peer-to-peer -peer dediğimiz yani uçtan uça haberleşme A mimarimiz ku kullanıldığı bir şey yapı olarak bir genel bilgi veriyor burada bir de konsensüs capabilities dediğimiz burada uzlaş yöntemi ne olacak yani herhangi bir blok zincirde bir kontrat akıllı kontrat olabilir bir e, e, altcoin olabilir bir e, yaptığımız özel bir proje olabilir bunlarda acaba konsensus nasıl sağlanacak yani bunun geçerliliği nasıl ispatlanacak nasıl kabul görecek mimar olacak bunlar var. Bir de Transaction Handle yani işlemlerin ele alınması için işlemler iletildi, kabul edildi, para gönderme olabilir ve burada kontratta bir kira sözleşmesinde işlemler vakti geldi, kira ödendi, kira sözleşmesi kabul edildi, iptal edildi. Bu şekilde Transaction Handling dediğimiz konular var. Bir de A Runtime dediğimiz bir zaman baskısı. Yapılan her işleme bir de zaman bilgisi tutuluyor. Bunların da içerisinde olduğu bir Yapıdan bir blok zincir mimarisinden bahsediyoruz. Bir de burada ayrıca hard coin ve soft coin dediğimiz yani işte bitcoin mimarisiyle başlayıp daha sonra farklı bir isimle devam etme gibi ileri konular da var. Şu an konumuz blok zincir nedir onu anlatmak olmadığı için çok detay vermiyorum. Fakat bu siteyi inceleyebilirsiniz. Bakın burada bilgiler var. Bazı coinler mesela altcoinler bilgiler. Direkt Bitcoin'in devamı gibi olabiliyor. Bazısı da altta yani alt üst coin de yani Bitcoin'in ve oradaki Ethereum de olabilir. Belli bir zincir yapısından sonra tamamen ayrılarak farklı bir mimarilere de devam edebiliyor. Bu tür mimarilerin altyapıda bunlar var. Bunun hakkında bazı bilgiler var. Substitrade'in bunu çok esnek bir şekilde açık kaynak kodlu ve modüler ve oldukça da verimli bir şekilde kullanılabilir. E, kullandığını ve gelişme imkan verdiği hakkında bir bilgilendirme var ve burada evet biz bu kurumlar yaptık tamam şu an neyi kurduk onu isterseniz bir şey yapalım şimdi bakın biz ne yaptık şöyle şuradan cd ile geri gidiyorum ve burada biz iki tane kurulum yaptık biri frontend template bir de node template şimdi ben bitcoin yani bitcoin tabii o değil yani coin'imizin üretimde aslında coin de demek doğru olmaz blok zincirimizin çalışmasını hemen şununla yapalım. Bakın biz burada cd subset node template'e gidiyoruz. Ve burada .slash target şu an şurada gördüğünüz release ve node template sonra boşluk tire tire dev boşluk tire tmp yazarak ben şu an blok zincirimizin şu an burada da görseler de diyor ki bu şekilde bunun gibi bir şey görmeniz gerekiyor. Şu an benim şu an bilgisayarımda bu kurduğum subset Framework'ünde benim blok zincirim şu an çalıştı ve benim zincirlerim oluşmaya başladı şimdi peki bunun oluştuğunu neler olduğunu nereden göreceğiz hemen bunun içinde bu burada çalışsın geliyorum ben buradan Shell'den yeni bir tab açayım arkadaşlar şöyle CD diyerek geri çıkıyorum nokta nokta şu şekilde buradan geri çıkıyorum ve frontend içinde yine CD komutuyla subset Front template'e gidiyorum ya burada yarn start diyorum arkadaşlar bakın arka planda mining dediğimiz aslında mining de demeyelim zincirin oluşması var şu an bunun şöyle yarn start diyerek de görsel arayüzün bize gelmesini sağlayacağım ve şu an bakın lokal host'umda şu an bu blok zincirimizin şu an serverın açılması bekleniyor bizim backend de yani şu nottaki şu kısma erişiyor Oradan verileri alıyor. Arka plan birazcık komplike. Bunun detaylarını e, uygulamaları yaptıkça beraber göreceğiz. Evet. Localhost'un gelmesini bekliyorum şuradan. Halen de server'daki işlemler tamamlanmadı. Bekliyoruz. Ya e burada bizi bir görsel bir arayüz karşılayacak. Geliyor. Evet arkadaşlar şu an biz bilgisayarımıza kurduğumuz e, blok subset alt yapısıyla kurduğumuzda bakın 19 tane blok oluşturulmuş durumda. Şu an. Ve bunların bakın burada da finalized. Yani işlemler tamamlandı. Onun altına kontratlar eklenebilir. Onun altına başka özellikler yapılabilir. Birçok işlemler yapılabilir. Ve burada bakın demo olarak burada bazı kullanıcı. Bakın mesela şu an ben Alice olarak görünüyorum ve benim hesabımda da şu an 1.1529'luk bir para birimi bu demo olarak yapıldığı için bizi bunu hazır olarak alçap olarak verdi örneğin bakın ben burada Alice olarak ben şu Dave'e bir para transfer yapacağım bakın ve bunların bakın hiçbir parası yok bakın şurada örnek olarak bu adresten şu adres bilgisini alıyorum şu o ilgili kişiye ait adres bilgisi bunu kopyaladım bakın transfer işlemi var burada bakın o kadar ileri özellikler var ki bunları zamanla beraber göreceğiz arkadaşlar ve buraya bakın siz de yani gerçek hayatta kendinize ait bir blok zincirde paranız olabilir, şey olabilir. Hatta bunu bozdurabilirsiniz, şey yapabilirsiniz. Onlar da ileri konular. Ve bakın mesela ben buraya 5000 birimlik bakın submit diyeceğim. Transfer işlemi yapıyorum. Bakın burada 5000 nano unit. Çünkü burada biliyorsunuz para birimleri değişiyor. kimisinde gas oluyor, kimisinde wei oluyor, kimisinde farklı birim oluyor bu şekilde transfer işlemi yaptım ve buradan bakın şunu adres bilgisini kopyalıyorum. Command ve sorguluyorum. Bakın burada ilgili 5000'lik balans. Balans dediğimiz aslında bizim paramız oluyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim size. E, literatürde böyle blok zincirde bu şekilde bir ifade yapıyorum. Bakın burada yaptığımız bu transfer ilgili hesaptan kayma işlemi burada olduğuna dair ve burada transferin sonucunda da bakın hesapta güncellendi. Bunların hepsi not dediğimiz arka planda oluyor fakat görselde de bunu konuşturduğumuzdan dolayı bu şekilde etkileşim kurabiliyoruz. Burada daha ileri konular da var. Bunlar da yeri gelince konuşacağız. Videoyu çok uzatmayalım isterseniz. Şu an blok zincir mimarisini biz kendi bilgisayarımızda bu şekilde kurduk, çalıştırdık. Tabi şu an decentralized dediğimiz yani merkezi olmayan bir zincir kurmadık. Sadece şu an bir blok zincirle blokların üretilmesini ki bakın şu an konuşurken halinde burası saniyeler sayışlar halinde şey yapıyor ve burada görüyorsun mesela bakın 3 5 saniyede 6 saniye herhalde 10 saniyede bir mesela 6 saniyede bir finalize etti ve buraya bakın mesela. Burada da 6 saniye. Her 6 saniyede hatta sıfırdan başladığı için yani belli bir sürede bunlar bloklar oluştuğunu gördük. Hatta burada meta data dediğimiz bakın burada metadata bilgisini bunda ileride bahsedeceğim. Burada da bunlar da var. Oldukça güzel bir arayüz konuyu dediğim gibi çok uzatmayalım şu an iki tarafta hem not kısmını hem de front kısmını çalışarak bizim bilgisayarımızda bunu gerçekleştirdik bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar